İlk uçak Sesna 195, 2. Dünya Savaşı'nın hemen arkasından üretilmeye başlanan bu kuyruk tekerleğine sahip uçak o dönemin iş adamları için tasarlanmış, 1950'li yıllara kadar da imalatta kalmış ve toplam 1180 adet üretilmiş. Çok önemli uçağımız ise T6G, Harvard olarak adlandırılan bu uçak 2. Dünya Savaşı'nın efsane tasarımlarından biri ve temel uçuş eğitim uçaklarından biri Türk Hava Kuvvetleri de kullandığı hemen yanında ise sarı rengiyle aviat haski bu seneki gösterilerde bu uçak havadan atılan bir tuvalet kağıdını keserek sahneye çıkıyor ve karşımızda da P-51 Mustang dünyada neredeyse 20 civarında uçabilen p 51 de var işte o uçaklardan biri de Sivrihisar'daki müzede bu uçak aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı'nda çeşitli Alman hava kuvvetlerine ait 8 uçağa da düşürülmüş gerçekten gazi bir uçak ve bu uçağın muhteşem sesini de bu havacılık gösterilerinde dinleyeceğiz. Hemen yanında 2 adet Boeing Starman geliyor, duruyor. Boeing Starman başlangıç eğitim uçağı, çift kanatlı, açık kokpitli ve gerçekten havacılık açısından klasik bir uçak. Bu müzenin envanterinde de bu uçaktan 2 adet bulunuyor. Uçağın e, kanatlarındaki ve gövdedeki bez kaplama olduğunu hatırlatmamızda fayda var ve ikincisini de burada görüyorsunuz. Gördüğünüz uçak çift kanatlı Antonovic'i dünyanın en büyük çift kanatlı uçağı. 12 yolcu taşıyabiliyor, paraşütçe atabiliyor, ilaçlamada kullanılabiliyor. Gerçekten müzenin önemli parçalarından bir tanesi ve bir başka ikinci dünya savaşı uçağı gazisi DC-3 sivil adıyla askeri adıyla C-47 Dakota ee, bu uçakta efsaneler arasında geçtiğimiz yıllarda bir dünya turu yapmıştı ve halen Sivilisar Müze'nin envanterinde bulunuyor ve çıkardığı motorlarını görüyorsunuz muhteşem sesiyle çok özel ve anılara sahip bir uçuş gerçekleştiriliyor. C-47'nin hemen yanında ise Türk Hava Kuvvetleri'nde halef-salef bu uçaklar CN-235'i görüyorsunuz. Kamuoyunda KASA olarak da biliniyor bu uçaklar. Hafif nakliyor uçağı. Sivrisar'a gelen bu uçak paraşütçüleri taşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri paraşüt ekibine atışını gerçekleştirdi. Arkadaki rampasından paraşütçüler atlıyor. Çift motorlu bu uçak İspanyol KASA o ismiyle daha sonra Airbus oldu. Ve Endonezyalı IPTN şirketinin ortak tasarımı ana yüklemeleri kuyruk hem malzeme hem personel binebiliyor ve bu uçaklar sahil güvenlikte e, ki görevleri deniz karakol ve aynı zamanda deniz kuvvetlerinde de kullanılmakta. Cn-235'ler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, bu aşamada kullandığı önemli uçaklardan biri. Şöyle uçağın dışına da bakıyoruz. Tabii ki uçağın Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından da üretildiğini belirtmemizde fayda var uçaklar gri renkleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uçmaktalar. Washington helikopteri müzenin en önemli klasik parçalarından bir tanesi ve tabii ki Türkiye'de çıkardığı patpat pat sesiyle tanınıyor ve helikopterin camında keep calm, ride right on board. Yani e, sakin olun e, helikopterin kabininde bir gelin var. E, geçtiğimiz günlerde Ali İsmet Öztürk'ün kızı Senan Hanım evlenmişti ve bu helikopterle damatla birlikte bir Sivrihisar'da uçuş yapmıştı. Onun anısı var. Ve tabii ki sağ kapıda da e, Ali İsmet Öztürk'ün akrobasi pilotu kızı Semin'in Oğlunun e, Pars, oğlunun adı Pars ve Pars'a hitaben bir sticker yapıştırılmış. Umarız Pars bugün 1 yaşında büyür ve bu helikopterle uçma şansına sahip olur. Benzer çıkartmalar uçağın diğer tarafında da yer almakta. En son jandarma genel komutanlığının Mi-17'sini görüyoruz. Mi-17'nin etrafında dönüyoruz. Mi-17'ler uzun yıllardır jandarma tarafından başarıyla kullanılıyor. Ve bu helikopterler jandarma arama kurtarma timlerinin e, atlayışlarında kullanılacak arka kapısı rampası açılıyor. Helikopterler malzeme taşımadan personel nakline son dönemde orman yangınlarıyla mücadeleye kadar çok farklı görevleri başarıyla yerine getirmekte.